Eğer ki sağlık personeli değilseniz normalde yapmanız gereken şey cerrahi maskeleri takmaktır. Cerrahi maskeler burada gördüğünüz maskeler. Evet hepimizde var. Bunlar olur. üç katmandır fakat bunların bir özelliği var. Orta katmanında özel bir filtre tabakası vardır. Biz buna melt blonde deriz. Bunun Türkçesi yok çünkü imal edili şeklinin bir ismidir bu. Hı hı. Ve bu katman...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 Buradaki arkadaşların getirdi. 3 katmanlı bir maske bu. Yine 3 katlı. Yine evet. üç katlı. Bakın, Ama? Bir kumaşı çok ince bunun. Arka tarafını çok Parmak kolayca görüyor. görebiliyorsunuz. Hmm. Bu çok iyi bir şey değil. Gelelim ikinci katmana. Asıl koruması gereken ayar. kata. Asıl koruması gereken kat yine aynı şekilde son derece ince. Parmağımızı görebiliyorsunuz hmm. burada. Ee, yine 3. katmana gelelim. Bu da aynı şekilde. Aslında bunda standart.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 F FFP2 grubu hı hı. diyoruz. Bunlar N95 ile aynıdır. Bunlar da bu biraz evvelki katmandan o koruyucu fitre katmanından en az iki tane en var. Az iki tane ve var. toplam beş tane. Bunda beş katman var ve yüksek riskli kişiler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 Tabi tabii evet görebiliyorsunuz. Görülüyor. Yani evet, sonuçta ha, dışarıya tabirsek. veriyorsunuz bunu. Evet. Ve e, bu durumda böyle bir maske takan kişi mutlaka üstüne ikinci bir cerrahi maske takmak, takmak durumundadır. Zorunda. Eğer ki takmıyorsa lütfen siz ikaz edin. İkaz edin Yoksa uyarı mı Tabii Peki. ki. Peki hocam çok teşekkür ediyoruz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.